Etimesgut Belediyesi, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnafa yardım edeceğini duyurdu. Başkan Enver Demirel, destekten gelirleri belirli bir seviyenin altına düşen esnafın yararlanabileceğini söyledi. Etimesgut Belediyesi'nden salgın mağdur esnafa destek. Mağdur esnafa nakli yardım yapılacak. Etimesgut Belediyesi olarak bugün meclisimizden bir karar aldık. Etimesgut'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Hangi esnaflara yardımı yapılacağı Başkan Enver Demirel tarafından açıklandı. Etmisku'da ikamet eden, hemşeri hukukuyla ikamet eden esnaflarımıza biz bunu yapacağız. Gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli koruma düşmüş olan esnaflarımıza bunu yapacağız. Yardımla esnafın mağduriyetinin bir nebze de olsa önlenmesi amaçlanıyor. Niyetimiz esnafımıza bir nebze de olsun yanında olduğumuzu göstermektir. Yardımlar yapılan uylama sonucunda belediye meclisinden geçerek onaylandı.